Koç burcu erkeğinin kendisine karşı egosu çok yüksektir. Kendilerini aşırı derecede beğenirler ve eleştirilere kapalıdırlar. Yaptıkları bütün işlerde daima kendilerini başkalarına kanıtlamak isterler. Koç burcu erkekleri çok akıllı ve işkoliktiriler. Her konuda hazır cevapları vardır. Olayları hemen benimserler. Organizasyon ve iş bölümü yaptırma gibi doğal yetenekleri onları diğer burçlardan ayırır.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 Bakışları etkileyici ve karizmatiktir. Diş yapıları düzgün ve etkileyicidir. etkileyicidirler. Ayrıca spor yapmayı da oldukça severler. Koç burcu erkeği sevmediği bir kadını kıskanmaz. Onun için erkek ya da bayan olması önemli değildir. Arkadaşlarını, ailesini ama en çok sevdiğini kıskanır ve başkalarıyla paylaşmak istemez. İnsan ilişkilerinde çok iyidir ve herkes tarafından sevilir. Bazı durumlarda kıskançlığın ölçüsünü kaçırabilir. Koşburcu erkeği sevdiği kadının ailesinin çevresindeki herkesin kendisiyle alakadar olmasını ister. Yaptığı bazı bencilliklerden dolayı kıskançlık durumu ortaya çıkar. Evlendiği kadının çocuklarından bile kıskandığı olur. Her zaman en çok alaka gören kendisinin olmasını ister. Sevdiği kadının başkası tarafından ilgi görmesini asla istemez ve hemen kıskançlık oklarını savurur. Sevdiği kadının mesleğine aşık olması, ona birkaç konuda zaman ayıramaması, Koşburcu erkeğini kırabilir. Hayatındaki kadını işinden bile kıskanabilir. Aile içinde söz sahibi her zaman kendisinin olmasını ister. Karşısındaki kişiyi mantıklı bir şey söylediği zaman bile fikrini kıskandığı için ona katılmaz ve onun düşüncesini çürütmek için elinden geleni ardına koymaz. Atarlı giderli olmak onun için adeta bir hayat felsefesidir. Koşburcu erkeğinin neye? Ne zaman, ne sebeple sinirleneceği belli olmaz. Bir an durup sakince düşünmek onun yaratılışına uygun değildir. Adada terstir. Her seferinde ettiğini bulur, öfkesini ulu orta göstermekten korkmaz ve çekinmez. Kavgalarda karşısındakine fiziksel saldırıya geçen taraf her zaman önce koşburcu olur. Kavgadan sonra üzülmek ya da pişman olmasını beklemeyin. Kavgadan sonra kendisini rahatlamış gibi algılan. Kavga etmek için başkalarını aramaz. Kendi kendine de kavga edebilme gibi orijinal bir yeteneğe sahiptir. Koş Burcu erkeği iyi bir, iyi her zaman yanında olacak kadınlardan hoşlanır. Hemen elde ettiği değil, elde etmek için büyük uğraş verdiği kadınlardan hoşlanır. Koş Burcu erkeğini güçlü biçimde etkilemek istiyorsanız, uzun bir süre sizin peşinizden koşması için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Sözüne sadık olan, yalan söylemeyen dürüst kadınlar Koş Burcu erkeğini daha çabuk elde ederler. Dürüstlük Koş Burcu erkeğinin en fazla önem verdiği değerlerden biridir. Koş burcu erkeği kendisine sürprizler yapılmasından, hediyeler alınmasından son derece zevk alır. Koş burcu erkeği de fırsat buldukça sevgilisi için sürprizler yaparak onu şaşırtmayı deneyebilir. Koş burcu erkeğini etkileyip mutlu etmek istiyorsanız sürprizler da hazırlamasınız. Bu sürprizlerin büyük parasal değerlerinin olması önemli değil, böyle gerekmez. Küçük sürprizler de Koş burcu erkeğine hoş gelir. Koç burcu erken etkilemek için gizemli bir yanınız her zaman hazır olmalıdır. Onunla bütün bilgilerinizi paylaşmayın. Hayatınıza ve geçmişinize dair bazı ayrıntıları sadece kendiniz bilin. Eğer bir koç burcu erkeği hakkında bütün bilgilere sahip olursa sizi anlamak için yeteri kadar merak duygusu oluşturamaz. Koş burcu erkeğinin ailesi onun için çok önemlidir. Bir kadınla yaşadığı ilişkilerde ailesini ihmal edeceği korkusu onu yorar. Ona ailesiyle arasına girmeyeceğinizi hissettirmeniz size daha bakışı daha olumlu olacaktır böyle hareket ettiğinizde. Anne babası ve kardeşleriyle ilgilendiğinizi anlasın. Bu şekilde davranmanız onun kendisini rahat hissetmesini sağlar ve size evleneceği kadın olarak bakar. Koşburcu erkeği kendisine özgürlüğünü kısıtlamayan kadınlardan hoşlanır. Onunla ilişkiniz ne düzeyde olursa olsun asla onun özgürlüğüne müdahale etmeyin. Onun için aşık olduğu kadın sadece birlikte hoş vakit geçirdiği bir kişi olarak kalmamalıdır. Kadın onun yalnızlığını paylaşmalı, onun dertleriyle ilgilenmeli ve onunla dost olmayı bilmelidir. Özgürlüğüne sahip güçlü kadınlardan hoşlanır. Koşburcu erkeğinin kendisi güçlü bir karakterdir. Birlikte olduğu kadınların da güçlü bir karaktere sahip olmasını ister. Onun kabullenemediği tek şey zayıflıktır diyebiliriz arkadaşlar. Koç Burcu erkeğinin her zaman asi bir görünüşü vardır. Böyle olmadıklarını savunurlar ama aslında bu havalı imacı yakalamak için de sürekli deri ceket alırlar. Siz de Koç Burcu'nu etkilemeyi istiyorsanız elbise dolabınıza deri bir ceket eklemelisiniz. Ancak etkileyeceğim derken sahip olduğunuz karizmayı da kaybetmeyin.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 Koşburcu erkeğini etkilemek istiyorsanız onun özgürlüğüne saygı duyun. Koşburcu erkeği karşısında özgüveniniz yerinde olsun. Onu asla ihmal etmeyin. Sosyal ortamlara girdiğinizde onu onure edin. Karşı cinsi anlama ve etkileme konusunda yeterli bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.